Hocam, Seda Hanım sormuş. Demiş ki sürekli kıyaslanma içinde olmak. Küçükken aile çevresiyle işte bu klasiktir ya bizde işte bak komşunun çocuğu da şunu yapmış. Bunların kalıcı sebepleri olur mu? Sonuçları olur mu sebepleri? Sonuçları olur mu? Yoksa bu kötü duyguların yani kıyaslamayı kabul mü etmek gerekir? Böyle bir soru silsilesi içinde sormuş. Kıyas meselesinin yetişkin olmak yolundaki engelleri ne olabilir? Çok sert bir durum bu yani. Biz bunu maalesef çok yaşıyoruz. Bir kere bir insanın kendini bilme yolunda hayatına ilk atılmış bombalardan bir tanesi, Kesinlikle. daha doğrusu dikilmiş engellerden bir tanesi bu. Ve maalesef biz bunu çok yapıyoruz. Çünkü kendini tanıma yolculuğundan geçmemiş insanların şiarıdır. Kendisini başkası şeklinde tanımlamak. <gülüyor> El alem ne der? Mesela çok önemlidir birçok insan için. Yani çünkü kendisinin ne istediği değil dışarıdan nasıl görüleceği çok önemlidir. Ve maalesef bu göreceli kafayı bırakmadıktan sonra da bir insana sırf kendisi olduğu için, kendisi başta olmak üzere bir insana sırf kendisi olduğu için değer vermek, onu olduğu haliyle kabul etmek, o neyse yani o nasıl bir varlıksa o varlığın bu dünyada var olmasıyla dünyanın ve onu tanıyanların kazandığı değeri takdir etmek gibi bir yetisi maalesef gelişemiyor ve tabii ki bir de hani modern dünyanın başarı kıstaslarını hep burada gömüyoruz ya yani soruyorum en çok gömüdüğümüz şey başarı kelimesidir evet. yani siz işte bir not baremi koyarsınız oraya bazıları ulaşır ki çok az sayıda çocuk bir kısmı ulaşamaz ulaşamayanların aileleri yakınları der ki, o aldı sen niye alamıyorsun bu yapıyor sen niye yapamıyorsun bak falan Çocuğu neler yapmış? Şimdi bu maalesef hem sistemin hem de insanın kendisinden kopuşunun doğal bir sonucu yani sistem zaten bunu dayatıyor saçma sapan başarı kıstasları koyarak bir de biz kendimize her birimiz kendimize yeterli sevgiyi ve alakayı göstermediğimiz için yani kendimizi yeterince tanımadığımız ve sevmediğimiz için e bunu tabii ki etrafımızdaki insanlara da yansıtamıyoruz. Ben bu konunun ciddi bir travma olduğunu düşünüyorum. Kasım. Psikolojik anlamdaki o travmalardan farklı ama buna şey diyelim kişilik kısıtlayıcısı ya da gelişim mühürü. Yani gelişim, gelişmeni engelleyen bir başlangıç kilidi. Böyle arabaların tekerlerine kilit takıyorlar ya onun gibi bir şey bu. Her insanın zamanın bir yerinde bunu aşması gerekiyor. Yani bununla mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü bir şekilde içimize yerleştiriliyor. Biz bir kere Belki birinci kez söylüyorum. Parmak izi hiç kimseyle aynı olmayan bir insansınız. Vücudumuz, ses tonumuz, simamız, damarlarımızın dağılımı, akciğer bronşlarımız. Hiç kimseninkiyle aynı değil. Benziyor ama aynı değil. Dolayısıyla bu benzersizlik içerisinde bizim bir terkibimiz var. Bize özel, bizden başka kimse yok. Muhtemelen hiç gelmedi ve hiç gelmeyecek. Yani sadece şu an yaşayan insanlar arasında benzersiz değiliz. Parmak izi veri tabanları toplanıyor. Ölmüş olan yani milyonlarca insanın da parmak izi var o veri tabanlarına ama karışmıyor. Karışmayacağını biliyoruz. Çünkü çok kaotik bir oluş sürecinden ve gelişim sürecinden geçiyoruz. Yeganeyiz. Şimdi bu yeganeliğin farkında olan bir insan kendini kimle kıyaslayabilir? Daha ben söylemiştim. Bir tanesi Jordan Peterson'ın, diğeri de oyuncu Oscar ödülü Matthew McConaughey'in tavsiyesiydi. Ben ikisini birleştirdim. Çok sevdiğim iki tavsiyeydi. Jordan Peterson diyor ki, kendinizi biriyle karşılaştıracaksanız, geçen yılki kendinizle karşılaştırın. Hı. Çünkü bugün işte gelişmiş olursanız görürsünüz, yerinize sayıyorsanız görürsünüz ve suçlayacak kimse yoktur burada. Yani mevzu sizinle ilgilidir. Matthew McConaughey de diyor ki benim kahramanım yani kendisine ulaşmak için imrendiğim insan 20 yıl sonraki kendim. Ben onun peşinde koştukça o 20 yıl ötede olmaya devam edecek ama ben benim tek gündemim. Ne olmak istiyorsam onun peşinden koşmak. Yani kendini başkasıyla kıyaslama cenderesine düşmüş insanların bir şey becerdiğini gören yoktur arkadaşlar. Kimler bir şeyler becerir? Yani illa böyle Nobel almak gibi düşünmeyin. Hayatını sanatlı bir şekilde, güzel bir şekilde, dolu dolu bir şekilde yaşayabilen insanlar önce kendisinin yeganeliğini fark edebilmiş insanlardır. İşte bu maalesef bizim elimizden çok erken alınan bir şey. Bir şey gibi olamadığımız için hep eksiziz ya o şey gibi olamıyoruz. Mesela bana diyorlardı ki hımbıl hımbıl oturuyorsun işte şunun gibi acık hareketli olsana kim o şunun gibi de jimnastikçi arkadaşım var Allah'ta bana bunu göndermiş. abi çocuk jimnastikçi. E şimdi o jimnastik ne yapıyor ben ne yapıyorum bir bakalım ben hımbılımdı hımbıl, evet oturuyordum adına. Mainz lobede okuyordum işte bir şeyler yapıyordum. Ya bu çocuğun Olayı nedir diye bir bakmak lazım. Yani bunun kendi aleminde durumu nedir? E büyük bir çoğunluk zaten birçok insan bu cendereyi bir şekilde kırıyor. Hayatında yol buluyor ama o acı, o yük sırtında kalıyor. Bunu lütfen artık yapmamaya gayret edelim ve bize yapılmış olanı da lütfen en kısa sürede reddedelim. Biz kimse gibi hiçbir şey gibi olmak zorunda değiliz. Bazen birisi peki ki hocam ben de sizin gibi olmak zorunda şey derim diken diken oluyor yemin ediyorum. Ne yapacağım benim gibi olup ya? Yani milyon tane daha hayat var hatta bundan çok daha iyisi var. Sen sen ol, niye ben oluyorsun? Ben mesela birileri gibi olmaya çalıştım. Yani yaptık onu. Sonucu hep hüsran, mümkün değil. Yani ipin benzese kafan, kafan benzese parmak izin benzemiyor yani. Bir yer zaten eksik kalıyor ve ayrıca ne kadar yaklaşırsan o kadar o hedefin sana uzaklığını anlıyorsun. İnsanın gerçek işi bu kıyaslamalardan kurtulup o göreceli zihnini kendine yönlendirebilmesi ve şu hayatın her anını kendini tanıma çabası için bir fırsat bilmesi. Bu arada kendi tanıma deyince bu soru da çok geliyor. Ne yapmalıyım kendimi tanımak için? Ya rahat ol ablacığım, abicim rahat ol Yaşa yani, yaşa. Düz dümdüz yaşa, ye, iç. Mesela ne ye, dua et, sev. Seneler sonra ikinci kez ser o filmi. Ben, sen, sen. Ya tamamen bir İtalya piyarı, süper yani. İtalya'yı tanıtmak için çekilmiş bir tur. Junior Robertson'la başrolünde. Hakikaten çok güzel bir konsepti var filmi. Yani ye iç şükret ya ye iç şükret. Bu kendini tanıma bu. Yani neyi sevdiğini bil git sevdiğinin peşinden git. Bu yenmeli diye yeme. Ya da bu yenmemeli dedikleri için yememezlik etme. Bir bak yani belki senin kurtuluşun oradadır. Dünyayı deneyimleyerek insan kendini tanır. Lütfen başkası gibi değil kendiniz gibi olun. Başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelsin diyen <gülüyor> Ünlü Türk Düşünürü, Tarkan da burada sevgili. Nereden geldi aklına? <gülüyor> Çağrışım böyle bir şey hocam. Tarkan özlemişim. Yaz Tarkan gel size iyi müzik içeriye. Valla eski şarkılar, eskiler tabii yenileri çok sarmadı <gülüyor> beni ama gerçekten çocuk iyiymiş ya. Yani. Metalci de olsam he. hakkını teslim ederim. Dönemin o dönemin ruhu da fazla farklıydı Pardon. yani. Neydi şey. o bir tane? Ölürüm sana vardı bir de. Tabii, tabii yıl şey, Oynama Atman, şıkıdım, şıkıdım. Şıkıdım falan. Şıkıdım.